ABC üçgenini öteleyeceğiz. Ötelemeyi göstermek için büyük T harfini kullanırız. Ve bu, x ekseni yönünde pozitif 8 birim, yani görüntüdeki noktaların x koordinatlarının 8 birim artacağı, y koordinatlarının da 1 birim azalacağı anlamına geliyor. Biraz küçük yazmışlar, umarım okuyabiliyorsunuz. Evet, başlayalım. Tabii ki de üçgenin köşelerini kullanacağız. Yok, olmadı, bu doğru değil. Yanlışlıkla yaptım, hemen çöpe atalım. Evet, ne diyordum? Köşe noktalarını kullanacağız. Evet, b noktası 8 birim sağa hareket edecek. Başka bir deyişle, b noktasının görüntüsünün x koordinatı 8 fazla olacak. 8 artacak. Şu anda eksi 4'teyiz. 8 eklersek 4 eder. y koordinatı da 1 azalacak. y koordinatı 8, 1 eksiği 7. O halde B noktasının görüntüsü burada olacak. 8 birim sağda ve 1 birim aşağıda. C'ye geçelim. C noktasının x koordinatı eksi 7. Eksi 7'yi 8 artırırsak, yani sağ 8 birim gidersek, 1'e geliriz. Y koordinatında eksi 1 değiştirirsek, 1 birim aşağı hareket eder ve sonuç olarak bu noktaya geliriz. Ve son olarak sıra A noktasında a'nın x koordinatı eksi 1. 8 eklersek 7'ye geliriz. y koordinatı da 2. 2'den 1 çıkarsa, 1 kalır ve bitti. Bunları nasıl birleştirebilirim? Böyle. Oldu. Cevabı kontrol edelim. Şahane. İstenen ötelemeyi doğru yapmışız.